Merhaba sevgili Mavi Kadın izleyicileri. Astroloji Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle Ay Akrep çocuğunu konuşacağız. Ay Akrep Burcu'nda olduğunda çocuğun duyguları acaba nasıl? <gülüyor> Çocuğun duyguları çok derin çünkü akrep bir su elementi burcu. Dolayısıyla bu çocuk aynı zamanda çok sezgisel. Bu çocuğun gözünden hiçbir şey kaçmıyor. Ondan bir şey sakla ebeveynleri ondan bir şey saklamak isterlerse bu konuda çok başarılı olamıyorlar. Akrep'in yönetici gezegeni Mars ve Pluton. Mars olduğu için aynı zamanda rekabetçi ve tuttuğunu koparan bir doğası da var. Yani bir şeyin peşine düştüğü zaman kolay kolay vazgeçmiyor ayakrep Akrep çocuğu. Pluton'dan dolayı da böyle biraz gizemli bir havası da var doğrusu. Şimdi bu çocuk mahremiyetine çok önem veriyor öncelikle. Başkalarının kendi alanına girmesini çok fazla istemiyor. Güvensiz bir çocuk aslında. Güvensiz olabilir. Güvensiz hissedebileceği noktalar var. Dolayısıyla bu güveni bir kere güvenini kaybederseniz bu güveni geri kazanmak oldukça zor olabilir. Biraz ketum bir çocuk olabilir. Öyle ulu orta konuşmayabilir. Bildiklerini kendisine saklayabilir. Ee, Kıskanç olduğunu, zaten Akrep'in Akrep sahipleniciliğini herkes bilir. Bu çocuk da oldukça sahiplenici bir çocuk. Kolay inciniyor ve odaklanma gerektiren, araştırma gerektiren konularda oldukça başarılı olduğunu söyleyebilirim. Özellikle Zodya'nın küçük dedektifleridir aslında Ay Akrep çocukların. Şimdi Güneş'e göre de tabii şekilleniyor bu karakter. Güneş başak olduğunda bu araştırmacı doğa detayları gözlemliyor kaçırmamak çok daha belirgin olabiliyor. Buna bir de organizasyon becerisi ekleniyor. Eğer ay ikizler olursa daha fazla daha konuşkan olabilir ayakrep akrep çocuğu. Bildiklerini kendine saklamak yerine daha paylaşımcı olmayı tercih edebilir. Ama bir de ayın olumlu ve olumsuz etkiler aldığı durumlar var biliyorsunuz. Ay olumlu etkiler aldığında ayakrep akrep çocuğu annesi nasıl görüyor? Önce buna bakıyoruz. Duygusal derinliği olan, çocuğuyla çok sıkı ve sağlıklı bağlar kuran bir anne var. çocuğu Çocuğuna güven duygusu aşılayabiliyor, mücadeleci ve zorluklarla baş etme konusunda da oldukça kararlı bir anne modeli karşımıza çıkıyor. Ancak ay olumsuz etkilendiğinde anne biraz takıntılı olabiliyor, baskıcı olabiliyor, çok aşırı dominant olabiliyor ve kolay karamsarlığa kapılan depresif bir yapıda olabiliyor. Çocuğuna da bazen alan tanımayabiliyor. Ancak hep söylediğim gibi olumlu ve olumsuz etkiler e, çoğu harit haritada bir arada bulunabiliyor. Evet sevgili izleyiciler, eğer videomuzu beğendiyseniz lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın.